herkese tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte son oyuncu launcher açılmama sorununun ikinci videosunu çekiyorum bu video montajlı olmayacak çünkü gerçekten montajlı videolara ne like atılıyor ne abone olunuyor eğer o bin kişi yani 10.000 bin kişiden bin kişi abone olsaydı şu an 1k pek geliyor olurdu Bugün e, açılmama sorununu göstereceğim. Öncelikle ekran kartınızın Nvidia olması lazım. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. <gülüyor> Önceki videoda birçoğu arkadaşımız demiş grafik işlemciyi çalıştır yok masaüstüne sağ tık yaptığımda Nvidia denetim masası diye bir yer çıkıyor ona tıklıyorum sonra buradan masaüstüne tıklıyorum bakın burada grafik işlemciyi çalıştır seçeneği ekle diye bir seçenek var bir de masaüstü bağlan menüsü ekle siz bunları yapın bir de Oyununuz fazla kasıyorsa şuradaki ayarı da yapabilirsiniz. Diyelim sizde Nvidia denetim masası mı yok? <gülüyor> ee, eğer ekran kartınız Nvidia ise Google.com'dan indirebilirsiniz. Ee, Aygıt yöneticisinden Önce buradan ekran kartınızın hangi sürümde nerede olduğunu göreceksiniz burada bilgiler yazar ekran kartı işte burada vardır Ek ekran kartı nasıl güncellenir yazdığınızda çıkar zaten lütfen ekran kartı başka bir şey olanlar bunu denemesin. Yani ekran kartınız uymuyorsa Drive Buster'la olmuyorsa ne yazık ki siz son oyuncuyu oynayamazsınız. Bu da bir bilgi olsun. Bu arada son oyuncuyu yükledikten sonra bilgisayarınızı güncelleyin ve kontrol edin. Sonra buradan sağ tık grafik işlemciyi çalıştır yüksek performanslı Nvidia buna tıkladığınız zaman açılıyor eğer yüklediniz, bunu denediniz olmuyor kısa yoldan deneyin uygulamanıza kısa yol ekleyin mesela son oyuncuya bak gördüğünüz gibi konu bir kartınız Nvidia ise Windowsunuz başka bir sürümse bunu uygulamayan oku konuşamadım uygulayamazsınız ne yazık ki bay bay arkadaşlar bilgisayarları kötü olanlar üzülmesin herkesin bilgisayarı bir gün kötü bir gün İyileşir bakarsın bir gün yeni bir şey olur